Ama Adnan Menderes ne yaptı? Bediüzzaman Mübareği Cendere'yi aldı adeta. Ankara'ya sokmadılar. Kendi memleketine sokmadılar. Bediüzzaman dedi bak bu, bunlar böyle yapıyorlar dedi. Gidecekler dedi. Yani bu şekilde artık ne şey anlama giriyorsa anlıyor. Evet, evet hocam. Evet. Ee, yani Çarna çar bıraktı. Ben dua ediyordum diyor Bediüzzaman. Artık dua etmiyorum diyor. Evet hocam. Dua du etmiyorum ve gidecekler diyor İnşallah. İnşallah. Hatta siz e, evet. diğer şeyler de anlatmıştınız hocam. Tan Doğan ve e, İçişleri Bakanı'nın durumlarını da anlatmıştınız Bediüzzamanlı olan. Neydi? Kısaca anlat. Hemen hazırlıyorum hocam inşallah. Hazırlama Var. ezberinden anlat. E, Ankara'ya sokmuyor hocam Tan Doğan. Hmm. Ee, Nevzat Tandoğan. Nevzat Tandoğan, evet. Yani. Ankara'ya sokmuyor. Olmaz. Ne zannedebileceğim. Vali Üstad'ın Isparta'ya götürülmesi öncesinde Ankara'da e, onunla görüşmek ister hocam. Hı. Tutuklu olarak memurlarla odasına gelen üstadla, üstad'la Vali arasında şiddetli bir konuşma oluyor. Sesleri dışarı geliyor. Vali Üstad'ın sarığını çıkarmasını istiyor. Üstad odadan çıkarılırken vali ona ucuz bir kasket getirtmiş. Bunun üzerine Üstad kıyafet kanunun münzevilere uygulanamayacağını söyler. Ardından da valiye başından bulder. Bunun üzerine Üstad bu sarık bu başla çıkar demiş. İki yıl sonra valinin adı bir cinayet olayına karışır. Bunun üzerine başına kurşun sıkarak intihar eder. Zübeyir Gündüzer anlatıyor. Bir de Namık Kem Namık Gedik vardı hocam. Evet. Namık Gedik e, Gedik'in Üstad'a da Ankara'ya sokmaması. Üstad 1959'da Menderes ile görüşüp ona ihtilal tehlikesini bildirmek için Ankara'ya gitti ama Menderes'e ulaşamadı. 1960'ta Namık Gedik'in evinden bile çıkmayacaksın emirleri üzerine Mustafa Sungur ile Menderes'e bu durumu çok garip ifade eden bir mektup ulaştırdı. Üstad ikinci defa Menderes'e görüşmek için Ankara'ya gitmek isterken yolda durduruldu. Namık Gedik üstadın Ankara'ya girmesini engelledi. Bunun üzerine Üstad Menderes yanlış yaptı dedi. Üstad bizi anlamadılar. Bizim onlara olan duamızı, himmetimizi anlamadılar. İki elini birbirinin etrafında döndürerek onlar da şöyle olacaktı, olacaklar der. Yani altı üstlerine gelecekler. Sayit Sait Özdemir abiden. Maşallah. Maşallah. E, tabii Allah hepsini hayırla yaratıyor. İnşallah. İnşallah. Yani e, böyle şeyleri de genellikle e, iktidarın başarısı olarak zannediliyor. Böyle değil. Evet hocam. E, bu e, milletin güzelliği. İnşallah. Milletin güzelliği diyor. İnşallah. Evet Başka İnşallah. bir şey yok. Evet hocam. Milletin hürriyet aşkıdır demokrasi aşkıdır İnşallah. Yani Adnan Menderes'e insanlar ölüp bayıldığından değil. Evet. Yani bunu yapan bir insana bir insana nasıl bakacağı belli. Evet. Bu durumda değil mi? Evet hocam. Ama e, onu hürriyet getirecek diye özgürlük getirecek diye iktidara getiriyorlar. İnşallah. Ne bilsinler böyle bir şey olacağını Evet. Değil mi? Evet hocam. Zaten e, Allah-u Alem seçim olsa gidecekti zaten. İnşallah hocam, evet. Yani ordu müdahale etti ayrı. İnşallah, İnşallah. ama tabii asılması çok çok çok çok yanlış hareket oldu. Evet hocam. Ama kaderi ilahi. İnşallah. Daha önce de uçak kazası geçirdi. Mesela Bediüzzaman'a uğraşırlarken, yani bu, o, hükümet döneminde, eziyet ederlerken Bediüzzaman'a, Allah Adnan Menderes'i uyardı, uçak kazasını geçirdi o sağ kaldı, ayaklarından asıldı kaldığı uçakta ayaklarından asıldı, ters ters o, baş aşağı Evet. bu bir uyarıydı, onu anlamadı Adnan Menderes bu birinci uyarısıydı. Evet. ikinci kere uyarılınca yine dinlemedi evet yani Allah'ın velileriyle uğraşmak olabilecek en yanlış hareketlerden bir tanesidir evet hocam en yanlış hareketlerden bir de. Yani bir kişi için Allah dünyayı yerinden oynatır. Maşallah, bir kişi için. Evet. Allah zulme razı olmaz. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Siz açıklamıştınız hocam e, hadislerle inşallah e, Allah e, Hazreti Mehdi için kıyameti durdurduğunu söylemiştiniz hocam. Tabii ki. Biz hadis hadis peygamberimiz söylüyor. Evet, hocam. Sahih hadis kitaplarına geçiyor. İnşallah hocam. Furkan suresi dikkatli olun diyor Allah. Dikkatli olun pars. Keskin bir dikkat. Muhkem hükümak dikkatli olun diyor Allah. İnşallah. Müslüman dikkatli evet. olacak. Kafa şeytanın büyüsüyle dağılmayacak. Mehdi'ye de şey, e, e, Deccal'in büyüsü vuracaktır. Bütün Müslüman vuracaktır. Mehdi ve veliler irade ve dikkatle o büyüden kurtulmuş oluyorlar. Yoksa etkisi altına girerler. İnşallah. Deccal'in etkisi altına ama etki etmiyor Allah'ın izniyle yani. Şeytanın etkisinden. İnşallah. Keskin bir dikkatle kurtuluyorlar inşallah. İnşallah. İnşallah. Dikkat, Deccal'in o oyununu bozar işte. Çünkü dikkati dağıtmaya çalışıyor. Dikkati de keskin bir iradeyle Müslüman ayakta tutulacak. İsa Mesih zamanında Deccal'in büyüsü tamamen bozulacak inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Dikkatli olun. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. O üzerinde bulunduğu şeyi elbette bilir ve ona döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Göklerde Olan İsa Mesih, i̇nşallah. yerde olan Mehdi, değil mi? Ve melekler, inşallah hepsi Allah'ındır. O üzerinde bulunduğun şeyi elbette bilir. Ona döndürülecekleri gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilendir, yani vefat ettiklerinde. Allah her şeyi bildireceğim diyor. Furkan Suresi 2, şeytana Allah'a sığınırım. Allah her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, düzen. Geometri ilmine, geometrik düzen veriliyor. Simetri. Belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Altın oranlarını takdir ediyor Allah. İnşallah. Değil mi? Müthiş bir matematik düzgünlük vardır. Maşallah. Hem geometri, hem matematik düzgünlüğü. Allah'ın sanatının özelliklerinden. İnşallah. Muhterem hocam, belayetin Hazreti Mehdi ile son bulması ne demektir? Bütün Meliler ondan önce vefat edecek midir? Hatem'e veriyim. Yok. Veliler olacak Mehdi'ye. Zaten Mehdi'nin talebeleri veli zaten. İnşallah. E, veli ordusu oluşuyor. Hz. İsa Aleyhisselam var. Nebi zaten. Onun vefatından sonra artık e, yani o güçte o nezafette o kalitede artık bir daha veli gelmiyor. Gittikçe bir düşüş. Ve gerileme. Geriliyor, geriliyor, geriliyor. Sonra kopuyor budur. Hateme yani inşallah. Yoksa Mehdi'nin vefatından sonra yani vefat eder etmez dinsizlik dünyaya hakim olacak hiç veli kalmayacak anlamında değil gerileme başlayacak artık i̇nşallah. ve ama onun ayarında gücünde e, bir veli olmayacak artık budur kastetlen bu Muhyiddin Arabi İbnül Arabi ee, Kudüs'e sürü Hazretleri kim ettirmizi Kudüs Esul Hazreti'nin e, Hatem-ül Evliya'dan e, sorduğu soru ve cevaplandığı için yazdığı El Cevabı Müstakim isimli eserde şöyle buyuruyor buna hak kazanan ceddine yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a çok benzeyen bir kimsedir Mehdi için. İnşallah. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a çok benzeyen bir kimsedir. O Arapçayı pek iyi konuşamaz diyor. yani Arapça bilgisi yoktur diyor. Evet. İnşallah. Bakın Mehdi için. Evet. O Arapçayı pek iyi konuşamaz. Bu ne demek Arapça bilgisi yok gibi. Evet. Çok az. Fakat ahlakı hususunda ondan farkı da olmaz. Peygamberin ahlakı gibidir diyor ahlakı. Tamam, Mehdi için. Muhyiddin e Hazretleri evet. diyor. Bunu e, ne zaman söylüyor? E, hakim ettiğimizi e, Kudüs'e Sulu Hazretleri'nin Hatem-ül Evliya'da sorduğu soruları cevaplamak için yazdığı El cevabı Müstakim isimli sen yazıyor. İnşallah. O orta boylu erlerdendir, orta boylu bir insandır. <gülüyor> Mehdi. Mülkün dönemi onunla biter, yani dünya onunla biter. İnşallah. Ondan sonra artık kıyamet başlıyor. Yani Mehdi'nin vefatından sonra. Velayet onunla hatme erer. Hateme veli, yani artık ondan sonra veli yok. En büyük velidir, gelmiş geçmiş. Hatem el ve evveli var. Kadir Bey'in sorusunu görebiliriz. Merhabalar, benim ismim Kadir. Bir çocuğunuz olsun ister miydiniz? İsterseniz kız, erkek hangisini isterdiniz? Kız, erkek hangisini isterdik? Buradaki çocukların hepsi benim çocuğum zaten. Kız olan da var, erkek olanlar da var. Yani müminle birbirinin velisi de kardeşidir zaten. Dolayısıyla yani annenin yahut babanın yaratıcı vasfı yoktur. Herkesi, her şeyi yaratan Allah'tır. Buradaki insanları yaratan Allah, onları bize kardeş eden de Allah'tır. Dolayısıyla benim hepsi kardeşim, çocuğum mesabesindedir. Çünkü birbirini birbirinin velisidir. Velisi ne demek? Koruyucusu, kollayıcısı. Sonsuza kadar arkadaşa cennette beraber olacağıma göre, dünyada beraber olacağıma göre, dünyada velileri olduğuna göre, onlar da benim velim olduğuna göre, her şeyi yaratan Allah olduğuna göre ne olmuş oluyor? Hepsi benim çocuğum, kardeşim, velim olmuş oluyor. Ben de onların velisi olmuş oluyorum, ben de onların çocuğu olmuş olurum. Yani müminler birbirinin kardeşidir. Bu hüküm hepsini içine alan geniş bir anlatım. Kullarına Dost Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Onda süresiz kalacaklardır. İman eden bir insanın hem dünyada hem de ahirette tek gerçek dostu vardır. Bu dost onu asla terk etmez. Her zorlukta yanındadır ve ona yardımcıdır. Doğduğu günden öldüğü güne kadar daima onunla birliktedir. Onu düşmanlarına karşı korur. Onun için herkesten daha güvenilirdir, daima karşılıksız armağan edendir. Kuşkusuz bu benzersiz dost Allah'tır. Allah, müminlerin en çok güvendiği, en yakın dostudur. O, kendine inanan insanları her türlü eksiklikten ve hatadan arındırır, onlara çok seçkin bir yaşam ve ahirette de hiç tükenmeyecek bir mutluluk verir. Gafir bir insansa hayatı boyunca güveniciyi, her durumda sıkıntısını giderebilecek güçte zengin ve muktedir bir insan ya da bir güç arayışı içindedir. Fakat bunu ararken zaten kendini yaratmış, yaşamını sürdürmesini sağlayan, büyük kuvvet sahibi her şeyi yapmaya kadir olan Rabbimizi unutur. Kendine kötülükten başka hiçbir katkısı olmayan ahirette de cennette bir pay sahibi olmasını engelleyen şeytanı dost edinir. İşte bu onun için sonun başlangıcıdır. Karanlık bir dünyanın girişidir. Allah'a iman eden, imanında da samimi olan insanlarsa hiç hüzün ve kayıp olmayan şerefli ve hayırlı bir hayatın içine girerler. Çünkü Allah... İnananlara, dinine ve sözlerine sadık oldukları sürece kurtuluş nasip edecektir. Asıl büyük karşılığı ise ahirette onlara verecektir. Allah, inananların dünyada ve ahiretteki tek gerçek dostudur.